Merhaba, da raf yerlerini tanımlayabilmemiz için ilgili ön ayarlarımızı yaptıktan sonra depo yönetim sistemine ve ardından raf yerine giriş sağlarız. Sol tarafta tanımlayacağımız raf yerleri sağ alanda ise tanımlı olan raflarda hangi stokların yer aldığı ile birlikte eğer seri lotlu bir takip sağlanıyorsa seri lot bilgisi de görüntülenebilecektir. Aşağıdaki panelden ekle dediğimizde Rafı tanımlayacağımız depo bilgisinin seçimini sağlarız. Tek tek rafları hücre kodu alanından tanımlayabileceğimiz gibi, toplu ekleme onay kutusunu tıklayarak da belirleyeceğimiz sayıda toplu raf yeri tanımlaması gerçekleştirebiliriz. Hücreleri barkodlu takip etmek istersek, Üret butonuna tıklayarak EAN13 ve EAN8 formatında da barkodlar üretebiliriz. Açıklama, Boy, Maksimum desi, en ve maksimum net ağırlık gibi bilgilere girebileceğimiz alanlar bulunmaktadır. Belirlediğimiz değerlerden sonra işlemimizi kaydederiz ve raf yerleri listemizin görüntülenmesini sağlayabiliriz.